Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topala Sofrada Yarışmasında yeni haftanın dördüncü günündeyiz. 27 Aralık Perşembe günü programın 89. bölümü izleyicilerle buluştu. Programın tüm yayınlanan 88. bölümüne gelin Çiğdem Hanım'ın tavırları damgasını vurmuştu. Kayınvalidesi Semra Hanım'ın özür dilemesiyle sonuçlanan program, Zuhal Topal ve ekibine de yakışmayan bir yayın olarak hafızalarda yer edildi. Dünkü gerilimli ortamdan sonra bugün, 27 Aralık Perşembe günkü bölümde neler yaşanacağı da merak ediliyordu. Zuhal Topal ve Sofrada programında bu hafta yarınki bölümü ile tamamlanacak. Kimin birinci olacağı da 28 Aralık Cuma günü ekrana gelecek haftanın son bölümüyle netleşecek ve kazanan talihli gelin ile kayınvalidesi 10.000 TL ile ilk ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'la sofrada 27 Aralık Perşembe günü 89. bölümde yarışacak isimler ise gelin Pınar ve kayınvalidesi Nurhan Ayta ikilisi oldu. 30 yaşında olan Pınar Hanım 3 yıllık evli. Yemeklerin lezzet fırkınası yaratacağını iddia eden Pınar Hanım çok idealı. Kayınvalidesi Nuran Hanım ise takıntılarıyla ön plana çıkan bir kadın. Zuhal Topal, gelin hanımın evine konuk oldu ve mutfakta yine neşeli bir sohbet gerçekleştirdi. Pınar Hanım da alışverişini yaptı ve mutfakta humalı bir çalışmaya girişti. Bu sıralarda da Zuhal Topal, Pınar ve Nurdan Hanımlar ile birlikte mutfakta yer aldı. Zuhal Topal, programa katılmak için yurt içinin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde de başvurular yapıldığını söyledi. Pınar Hanım yemeklere yetiştirme konusunda biraz heyecan yaptı. Pınar Hanım titizliği ile dikkat çekti. Pınar Hanım kayınvalideleri hoş bir şekilde karşıladı. Zuhal Topal, Dünkü yayında agresifliği ile olay yaratan gelin Çiğdem Hanım konusuna kısaca değindi. Kendimize gelmeye çalışıyoruz diyen Topal, Çiğdem Hanım'ın durumunu sordu. Çiğdem Hanım'ın kayınvalidesi Semra Hanım, gelininin kendisine toparlamaya çalıştığını söyledi. Kayınvalideler de Çiğdem Hanım meselesini yeniden açtı. Semra Hanım da özür dilediğini ve sakinliğini koruduğunu belirtmeden edemedi. Semra Hanım gelininin 21 yaşında genç ve tecrübesiz olduğunu belirtti. Topal, olay başka yerlere de gidebilirdi. Ben çok gerildim ve üzüldüm ifadelerini kullandı. Pınar Hanım'ın menüsünde sütlü patates çorbası, Hasan Paşa köfte, patates püresi, pırasalı börek, pilav, kadayıf sarması vardı. Kayınvalideler sütlü patates çorbasını beğenmediler ve çeşitli eleştiriler yönelttiler. Topal, pırasa böreğini çok beğendiğini söylerken Şerife Hanım ile Mercan Hanım böreği beğenmediklerini söyleyince ortam bir hayli gerildi. Kayınvalideler arasında bu anlama konusunda tartışma yaşandı. Bazı kayınvalidelerin ilk günlerdeki sessizliğini Semra Hanım kendi gelinlerine yatırım yapmak olarak yorumladığını belirtti. Şerife Hanım'ın pırasa böreğinden tat alamadığını söylemesi üzerine Zuhal Topal, Alaycı bir tavır sergiledi. Topal, pırasası uçtu mu, nereye gitti? Valla kendinizi açtınız yorumlarda. Biz anlamıyoruz pırasa böreğinden. Ben çok beğendim, çok güzel diye konuştu. Semra Hanım da Şerife Hanım'ın kendi gününe yatırım yaptığını ve puan vermemek için bunu yaptığını söyledi. Selma Hanım da puan vermemek için Şerife Hanıma bahane bulduğunu ve oynadığını söyledi. Böreği harika bulduğunu söyleyen Selma Hanım'a Zuhal Topal da destek verdi. Mercan Hanım'ın da börek tem tat alamadığını söylemesi üzerine Zuhal Topal, bes, bes diyerek duruma tepkisini ortaya koydu. Topal, hem Şerife hem de Mercan Hanımların bu yorumlarına bir hayli kızdı. Zuhal Topal, çekim yapan kameramanlara beğenip beğenmediklerini sordu. Toplamda 8 kişinin böreği çok beğendiğini anlatan Topal, sözlü seyircinin takdirine bırakıyoruz diyerek bu kayınvalideleri bir nevi izleyicilere şikayet etmiş oldu. Şerife Hanım ise puan yüzünden olmadığını ve gerçekten böreği beğenmediğini söyledi. Kayınvalideler Hasan Paşa köftesinin yağlarının donmuş olması ve üstünün kur olması nedeniyle eleştirildi. Kayınvalideler salataya da kusur bulmakta gecikmedi. Gelin hanımın yavaşlığı da kayınvalidelerin dilindeydi. Kadayı sarması tatlısının sunumu çok başarılıydı ve kayınvalideler de sunumu ve tadını beğendiler. Bu arada Pınar Hanım'ın eşi Hakan Bey, balonlarla birlikte çekime gelerek yeniden eşine evlilik teklifi yaptı. Daha sonra bu anlamaya geçildi. Pınar hanım kayın valideleri yer anamadığı belirti ve puanlarında düşük geleceğini tahmin etti. Bu anlama ise şöyle oluştu. Mercan hanım iki plan verdi. Şerife Hanım iki plan verdi. Selma Hanım'ın puanı ise 4 oldu. Semra Hanım'ın puanı ise 4 oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.